Of ya sabah olmadım hala. Allahım bunu da açık bırakmışım. Neyse. Susadım. Oğlum uyma, uyanmasın ha. Çok susadım ya. Sen mi içme sen Su Var mı ki? Var. Ay çok susadım. Mağara, su içmeye gideyim. Ay, uyandı vallahi bizimkisi kaç kaç kaç eyse. O ses neydi ya? Kızım oğlum sen ne yapıyorsun? Anne su içmeye geldim. Niye kızıyorsun? Su mu içmeye geldin? Evet. Sabah sabah. Tamam mısın? Ay sabah diyorum ya. Benim ne yiyeceğim kafam gitti oğlum senin. Anne ıhlamur buldum ben. Ihlamur yaptım. Bunda ıhlamur o sabah. Ay sabah diyorum hala. Gece gece alayım. Hayır. Hı -hı. Hayır Hı -hı. İyi yaptın. Ben fıçağım. Bay bay. Bağırıp, biraz Oğlum şu an gece üç üç koş yatağına. Koş. gece geliyor koş. Yürü. Ah kafam. Ah kafam. Ya Rabbim. Neyse uyu aman. Gel de beni Hiç uykuda tutmuyor ya. alam kafa yiyeceğim. Hiç uykuda tutmadı. Akşı, sabah kahvaltılık var mı acaba? Bilmiyorum ki. Acıktım da. Bir dakika bir yerden bir ses geliyor. Acaba bizim oğlan bir şey yapıyor olabilir mi? İnşallah bir şey yapmıyor. Dur. Oda neredeydi kız bunu. Bakayım. Bakayım açık mı? Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Bak buraya gel. Sen işte ne yapıyorsun? <gülüyor> <Bro>, şey, <gülüyor> <gö> <gülüyor> buraya gel. <gülüyor> buraya gel. Nereye i̇şte saklandı bu? Ama Al <gülüyor> sen Allah aşkına sen gece oldu. Saat 4. Sabah anne. saat 4. Dört, dört. Ne yapıyorsun sen? 1 milyon dolar gelmiş videodan. E, tamam ne yapabilirim? E yürü ya. Of, yürü. Sabah tamam olmuş? Sabah tamam. mı olmuş? Gerçekten mi? Yürü de neredeyse. Oğlum sabah saat şu an 4. 4. Ben de burada elimi yüzümü yıkıyorum. Bak kafam gitti zaten. Anne benim tuvaletim geldi. Sen uyu. Hayır ben varım şu an tuvalette. <Gülüyor> ya ben varım. Allah Allah. Ne yakıyorsun bir kere ama benim çok tuvaletim geldi. Gitti ya tuvaletini yıka. O gitti. Yaç varatıyorum evet. Oh, oh. Oğlum, açılmıyordu buraya. Ben eşyal koyayım. Çok seviyorum. Burada bunu koyayım. Daha burada yok mu? Burada da bunu koyarım. Buraya da bunu ben koyarım. Başka yapayım bari? Tamam, şu en sevdim ya. Neyse. Of, ev süpürgem kalkmışım. Anne. Efendim oğlum. Suyun neden ödemesini yapmadınız? E oğlum. Nasıl yok. Nasıl yok? Su faturası mı yok? Yok. Ödedik. Yok gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet gelmez. O zaman gel beraber markete gideceğiz. Marketten alacağız suyu. Hayır duş alacağım ben. Duş mu alacaksın? Evet. Yine su alalım. Yine suyla duş al. Doğru. Allah'ım yarabbim ne doğru Ana, ben Yürü. Ben öğretim yapacağım. Ya oğlum Allah aşkına. markete gideceğiz diyorum. Kaçınca girişi buraya. Belki ben gelirim. İyi tamam. Allah'ım. Ya benim bu. Neyse. Burada. Allah'ım nereye? Üşendim herhalde. Her zaman üşendiğim için. Of, of, nerede bu Allahım, Harbi ben körüm ya Burayı da göremiyorum Abicim, abicim sakın ya sıfır, ara, sıfır araba çarpayım demez lütfen Yürü Ya Bu bir ben hayatta kullanamam ya İmkanı yok kullanamam Bana siz niye ehliyet aldınız ki Ben kullanamam ki abi bu kadar büyük bir arabayı Neyse Ya Allahım ya abi sen arzu bile çarpıyorum Allahım. Ben gerçekten bu arabaların hiçbirini kullanamam. Topaş bile olsa kullan. Hala çarpıyorum. Tamam. Şuraya kaç karış var? Dur bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş karış var. Ben buraya beş adım gidersem olur. Ay. Bir, iki, üç. 1-2-3 1-2-3-4-5 E çarptım. Hah. Bak arabacık burada dur. Lütfen Allah rızası için. Bu, bu oğlum nerede kaldı? Neyse. Öttüm be bakayım. Buradan ne yapacağız? Neyse atmayayım ben telefon falan. Kimse yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oğlum arıyor ya dur şuradan kulaklıkla konuşayım Efendim oğlum anne Efendim Akso markettesin, değil mi? yok küçük marketteyim tamam anne Hala bekliyorum Hadi gel tamam tepet alalım ne varsa hepsini yığdıralım para en azından oğlum öder. kola koyalım. Kola seviyorum. Çikolat bayılırım. Elma. Hepsi koy hepsinden yarasın. Aa, pasta koydum iki tane. Bu, bu bu bu bu bu bu bu. Bunu almama gerek yok. Bu ne? Bu ne ne yapılıyor? Dur. Alo, kulaklık olmuşum bari. Oğlum ne yapıyorsun? Neredesin? Anne markete geldim şimdi kapıdayım. Tamam hadi bekliyorum seni. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Nerede kaldı ya anlamıyorum ki. Bakayım geldim ha. Yo. Bakayım dur. Kaçak sanması nerede beni neyse. Bakayım. Bu mu? Yo. Oğlum. Anne. Aa neredesin? Ben yanlış yere gelmişim. Evet iki tane market var zaten. Tamam geliyorum. Hadi bay bay. Bay bay. Bizim mahalledeki değil mi? Evet. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Of. Ben yine sepeti alayım bari. Bu sefer çok şey koymayayım da oğlum ödemesin. Elim alayım elime sağlıklıdır. Kırmızı elma'yı de sever. Muz da sever. Ese zaten bayılır. Hoş geldin Gel oğlum. Hoş geldin oğlum. Anne. Efendim. Anne kız arkadaşım 10 günü. Ne? ne? Senin kız arkadaşın mı var? Evet. İyi oğlum. Hadi bay bay. Oğlum bunlar sana diyeceksin neredesin? Anne ya. Neden her zaman bir şey ben ödüyorum ya? Çünkü sende para var. Ya anne, sen de video çek. Ya oğlum ya ben nasıl video çekeyim bu yaşlı tipimle? Anne sen yaşlısın. Evet. Adı sen de anne diyorsun bana. Ya sen gençsin. Ya ben mi gencim Allah aşkına. Neyse. Anne burada yeşil sigara var. İyi oğlum. Allah'ım ya Rabbim sigara var diyor. Hadi lan yüklüyorum bunları arabayı. Hemen gel. Anne, ben kız arkadaşıma gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Giderken bari. Bir tane motor alayım. Tamam hadi al ya. Ama bu son. Başka almıyorsun bir daha. Ne? Bir daha almıyorsun ama neyse ya. Ne ya. Artık. En azından arkadaşım bedavaya veriyor yani motoru. şimdi ben eve giderim evde bir güzel uyurum tabağın zaten gece uyuyamadım şimdi uykum geldi oh mismis. Mis. benim ev neredeydi buradaydı ay garaj garajlaşmaya işendiğim için böyle koyacağım yani artık ne yapayım bilmiyorum Kaş, kaç kaç kaç ne diyor ki bana video çek ben video nasıl çekeyim yani, ne bileyim ben video nedir, YouTube nedir? Neyse uyuyayım ben biraz yukarı çıkayım da. Lan, lan, lan, lan. Of, biraz uyuyayım bari. Evet. Of yine arıyor ya, efendim oğlum. Anne kapıyı aç. Oğlum sen biraz daha gez, ben uyuyacağım hiç kalkasım yok. Tamam. Hadi bye bye. Hadi bye bye. Biraz uyum bari ya. Çok uykum geldi.